Merhaba ben Profesör. Bugün size belgelerle geldim. Poco X3 NFC'nin 7 günlük uzun kullanım raporu karşınızda. Bu 7 günde cihazı nasıl kullandık, neleri test ettik, bunun gibi detayları anlatacağım. Uzun kullanım raporlarımız 14 ve 21 güne devam edecek. Siz de Poco X3 NFC almayı düşünüyorsanız yeni raporlar için kanalı takip edebilirsiniz. Cihaz MIUI 12.01 ile geliyor. 7. günün sonunda 12.03'e yükselttik. Bu güncelleme ile kullanım süresi değişti. 14. gün raporunda bunu da anlatacağım. Ee, cihazı 2 gün virus açık ve şebeke olmadan yani sim kart olmadan kullandık. Üçüncü gün sim kartı taktım. Ekran akışkanlığı muhteşem. Çünkü bu 7 gün boyunca 120 Hz'de cihazı kullandık. 120 Hz'in pil kullanımındaki etkisini de bu şekilde ölçmüş olduk. Gerçekten çok etkileyici bir e, ekran deneyimi sunuyor 120 Hz'de birlikte. Ee, 60 Hz ve 120 Hz arasındaki deneyimde gerçekten dağlar kadar fark var. Bu arada cihazı 7 gün boyunca pil tasarrufu açık olarak kullandık. Bunu da belirtmiş olayım. Gerçekten arkadaşlar 120 Hz'de akışkan olan görüntüler 60 Hz'de kullanırken neden 60 Hz kullanayım ki diye insana soru sorduruyor. Ee, Deneyimlemenizi isterim. Gerçekten çok fark ediyor. 60 Hz'de 120 Hz arası. Uygulama çekmecesi çok kullanışlı değil. Aradığınız uygulamayı kolay bir şekilde bulamıyorsunuz. Evet arama çubuğu var ama ne yazık ki istediğiniz anda o uygulamayı bulamıyorsunuz. Evet ekran akışkanlığını buradan çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir web sitesinde dolaşırken. Bu arada Chrome'la ilgili sarı ekran sorunu var. Bu sarı ekran sorunun çözümü de bir sonraki videomuzda bulabilirsiniz. Kontrol merkezinde gerçekten çok başarılı bir tasarım olmuş. İhtiyacınız olan birçok sistem uygulamasını burada bulabiliyorsunuz. Özellikle karanlık modda bütün uygulamaları karanlığa zorladığı için oldukça başarılı ve pil tüketimi konusunda da ee, bir o kadar yardımcı oluyor. Bunu söyleyebilirim. Bu kontrol merkezinde her şey tek çatıda toplanmış. Çok kullanışlı gerçekten. Telefonu aldığınızda yeni bildirim merkezini açmanız gerekiyor. Bu yüzden ayarlara gidiyorsunuz. Ee, ayarlardan ee... Ayarlardan Heh, Bildirimlere gidiyorsunuz. Buradan bildirim çubuğuna tıklıyorsunuz. Kontrol merkezi ve durum çubuğu bu sekmeye tıklıyoruz. Buradan yeni kontrol merkezini kullanı seçmeniz gerekiyor. Eğer seçmezseniz nasıl oluyor? Bildiğimiz Android'in bildirim çubuğu kullanılabilir oluyor. Ama seçerseniz bildirimin ve kontrol merkezinin ayrı yerlerde olması çok kullanışlı bir deneyim. Ee, ayarlardan tekrar geriye aldık. Normalde e, MIUI kullanan cihazlarda Xiaomi cihazlarda sol taraftan kaydırınca e, bildirim çubuğu sağ taraftan kaydırınca da kontrol merkezi açılıyor ama Poco x 3te kontrol merkezini açmak isterseniz sağ üstten aşağıya çekmeniz gerekiyor. Yani cihazın ortasından sağdan çekerseniz e, kontrol merkezi açılmıyor. Diğer Xiaomi cihazlardan böyle bir farkı var. Evet cihazın akışkanlığını görüyorsunuz. Şimdi dostlar biz bu cihazı 7 günde kaç kere şarj ettik? Ne kadar şarjda durdu? Ne kadar kullanma imkanı sağladı? Biraz da bunlardan konuşalım. Biz cihazı toplam 7 günde 4 defa şarj ettik. Bataryanın ilk dolumu %9 ile %100 arasını baz aldık. Tam 68 dakika sürdü. Xiaomi 65 dakika vaat ediyor. Bu şarjda da 48 saat 11 dakika kullandık. İkinci dolum sonrası tam 44 saat kullandık. Bu dolumu 63 dakikada tam tamamladı. Ee, üçüncü dolum 62 dakikada tamamlandı. Ve 43 saat 58 dakika kullandık cihaza. Ee, dördüncü dolum. 44 saat 56 dakika bize kullanım süresi verdi ve 64 dakikada dolum tamamlandı. Dediğim gibi cihazı bu 7 günde sadece 4 defa şarj ettik ve gerçekten uzun bir kullanım imkanı elde ettik. Şarj konusunda bizi üzdüğünü söyleyemem. Tabi 21 günde bizim incelediğimiz süre boyunca ne kadar olacak ileriki videolarda bunları görebilirsiniz. Arzu ederseniz... E, takip edebilirsin. Şimdi e, kılıftaki, e, daha doğrusu telefondaki parmak izi tutuculuğuna bir bakalım. Parmağımıza bastık. Evet, ışıktan belli oluyor mu? Oluyor galiba. Biraz parmak izi tuttuğunu söyleyebilirim. Biraz dil, yani bir, bir süre kullandıktan sonra gerçekten parmak izi e, cihazın ön yüzünü de Arka yüzünü de e, kapladığını söyleyebilirim. Şimdi siz görün diye bir de burada yapıyorum. Gördüğünüz gibi cihazın üstünde epeyce bir parmak izi oluştu. Evet bakın çok net bir şekilde gözüküyor. E, bir de kılıf konusu var. Kılıf ne kadar sürede? E, renk değiştirecek. 21. günün sonunda e, 21. gün raporunda buna da yer vereceğiz. Renk değişimini göreceğiz. Şimdi kılıfın üstündeki ekran, e, kılıfın üstündeki parmak izi e, göstermesine de bakalım. Parmağımızı bandırdık, bandırdık. Sonuç epey parmak izi tutuyor. Evet değerli dostlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. 7. gün raporumuz bu şekildeydi. 14 ve 21. gün raporlarımızı da merak ederseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.